Evet arkadaşlar, bu videoda şarkı dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar, like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi bir dakika... Aa, nerede bu? Evet arkadaşlar ne fark bir adım var. emeğim şimdi ben evet Yorumlara video yorumları lütfen video editör kullanırsanız Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bana video eteder lazım. Adresli, adresli video eteder lazım arkadaşlar. Yorum ya yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara lütfen sizinki şarkılardan seviyorsunuz onları da yazın. Çünkü siz istediğiniz şarkıları bir sonraki videoda çalacağım. Aynen hani şey de dinleteceğim bu bir sonraki videoda. Pardon arkadaşlar. Herkesin dinlediği deki arkadaşlar Evet şimdi <Gülüyor> Bu remix'tir arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Hiç bir şey anlamadım. Bize bir sürprizim var. Evet, hadi bakalım şarkılaştır. Play. Buradan baştan söyleyeyim. Polislerle dalga geçmek için değil bu. İşte öyle şarkı dinliyoruz. Ready. uh <laughs> <laughs> <laughs> Arkadaşlar like atmayı, sağdan abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlara en sevdiğiniz sarkıyı ya da videoyu yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videoda çal çalacağım ya da göstereceğim.